buradaki temel amaç sağlık. Temel amaç yani sağlık. Bireysel faydalı olma. Çünkü e, sağlıklı birey, hani her zaman söylerler, sağlıklı toplum demek. Tabii. Sağlıklı aile demek. Sağlıklı Kesinlikle. ülke demek. Yani toplumun tabii. temeli ailedir ama ondan önce de bireydir. Ailenin temeli de bireydir. Bireydir. Tabii Ailenin temeli de bireydir. Tabii ki. Peki, bireysel de neler oluyor? Nasıl bir atmosfer var? Şimdi bireysel terapide daha önce bahsettik. Burada e, danışanla terapist ortak bir yol çizmiş oluyorlar. Bu yol içerisinde şöyle bir durum kesinlikle yok. Bunu ben seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Yargılanma, e, ayıplanma, aşağılama, aşağılama veya aleyhinde, aleyhinde kullanılma, o bilginin kullanılma. veya yolda bayırda tabii, tabii. vurma gibi. Yeah. Akıl verme, bu bizim çok rastladığımız, aile içerisinde de çok, hani e, hiç dinlemeden karşı tarafı Yani bir evet, vaaz sanırım, nasihat vaaz değil, bir şey değil. Bir, şey değil. Bu, bir şey değil, aleyhte kullanılacak aleyhte bir şey, kullanılacak şey değil, hiç hiçbir değil. şey yok Yani bu, gayet insani Tabii ki, gayet insani ve ortak, tekrar ortak. ediyorum, ortak İki kişi arasında İki kişi yani. arasında evet. ve gizli kalması kaydıyla Kaydıyla İki değil. kişi arasında, bir üçüncü bunu paylaşma bu duymaz Ha bu üçüncü şöyle bu olur e, i̇kinci kişinin yani danışanın bize gelip izin vermesi konusu durumunda i̇zin, izin vermesi çok önemli. Bravo. Yani, i̇zin verirse danışanımız bize, hastamız bu konuda bize müsaade verirse biz onu eğer gerekli de görürsek, böyle evet. bir şey de var. Gerekli de görürsek e, bunu paylaşabiliriz. Ama izin vermemesi durumunda da böyle bir durumu asla ve asla kalkışamıyor. Çünkü burada temel esas olan şey mahremiyettir. Mahremiyet, kesinlikle. Evet. Profesyonellik var. Peki,